Herkese yeni bir selam Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Muhammed'im. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili arkadaşlar Brawl Talk'ta verilmeyen şeylerden bahsedeceğim ama içerik başa Brawl Talk biraz özür dileyelim. Sonra Brawl Talk'ta gizli saklanan detaylardan Brawl Talk'ta verilmeyen karakterlerden bahsedeceğiz. Ne tamam, yap? Brawl Talk şu açayım. Evet, o an ekrana görüyorsunuz hemen başlattım. Hello and welcome to Brawl Talk. Prompt hoş geldin falan diyor işte. Tamamdır. Brian, could you please? But Danny, it's the Summer of Monsters. <gülüyor> evet. Leon'un altı skin arkadaşlar. Burada bunu görüyoruz. Emzin aldı, gümüş skini. Bur canavarlarımız meşhur. The right season 2 Summer of Monsters. We've got a brand new chromatic brawler for you called Surge and he's maybe one, the one of the most unique brawlers we've ever made. He's... Dök arkadaşlar yeni kromatik savaş arkadaşlar. Surge diyor. Surge çok e, ilginç bir karakter. Biraz. like a combination of spike and gene. You throw a projectile. Atışlar arkadaşlar. Cini gibi gidiyordu işte. Atışını göreceğiz. Şimdi. Evet. Biraz. Geriye saralım. Bike and gene. You throw a projectile and then Evet. Şu atış arkadaşlar atış şeyi. Atış şeyi diyor. Atış. Atışı harika, her, şey. her neyse atışı şey, ee, düz gidiyor, cini gibi, ama cini gibi ayrılmıyor böyle, spike gibi ayrılıyor. mesela geliyor böyle mesela, Gidiyor. dur lan karanlık oluyor, gel gel, biraz daha, geliyor. tak ikiye ayrılıyor, spike gibi atışıları var, spike ile cini gibi atışıları var, devam edelim. The enemy, Evet. Ve Super'ın çok keyifli. Her zaman Surge'ın Super'ı kullanabilirsin, kendini bir değişik zaman Bir de aklınız kademe daha bir de kademe daha Bir de aklınız Bir defa aklınız zaman savunmıyor demiş bunu demeye çalışıyor. ben bu arada bu gücellemeyeyim. Tam tamına dün gece Bro Talk'un Türk sözlerini biliyordum arkadaşlar ama hatta atına to falan yiyinecektim. Yeni karakterin adı Surge. Eee falan hepsini biliyordum arkadaşlar. Gelecek skinleri falan hepsini biliyordum ben. nereden e, buluruz deyince Mesek arkadaşlar. Bunu diyeyim. Ama e, telifirim diye topa kısmından yinemedim. Devam edelim. skin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bir skin değil, iki skin inin diyorlar. And those exclusive skins are Super Ranger Bro. <Gülüyor> super Ranger Bro arkadaşlar efsane bir skin, müthiş bir skin arkadaşlar kadından gelmez. Şimdi bu skin arkadaşlar B'ye yapılımıştı. Super Ranger B. B hatırlıyorum ben. Supercell Set Maker internet sitesinden bir oturduk. Sıkine istediğiniz skin yapıyorsunuz. E, e en fazla oyanan skinleri de bir iki tane sizin e iniyorlar super super setler, super setler ve Brawl Stars'ı bir arkadaşlar Super Ranger bir skin e yapılmıştı ama bunu Super Supercell'a bira yayımlayıp Brok'a yayımladılar. Çok iyi gidiyor. Pal Mega Paladin Surge. Ee, Paladin arkadaşlar şövalye demek. Yani savaşçı şövalye her neyse. Mega Şövalye Surge. Adam ya şövalye, şövalye yani. Diyor. Also one quality of life change. Ayrıca diyor Super Ranger Brok e, size Brawl Pass'e inince. That Now you can collect the rewards in any order you want. Right. Artık seni artık beklememiz gerek yok arkadaşlar. Diyor ki mesela 10 10 ka kademe arttığınız diyor. 1. 2. kademeyi almadan 3. kademeyi de alabiliyorsunuz diyor. Artık bu özelliğimiz geldi çünkü. Buradan çok rastlamalar vardır. vardı. <gülüyor> Summer Monsters is starting on July 6 and will last Temmuz'a gelecekmiş. 16 gelecekmiş yani yaklaşık 2,5 ay gibi bir süre. Anladım. <gülüyor> Now Ryan, if I have like one million gold coins, what can I do with them now? That's... ki arkadaşlar, 1 milyon altına olanlar ne yapacak diyor, doğru diyor. Way too much gold and here's how you're gonna spend it. Coming in this update, we've got true silver and true gold skin. Silver ve gold skinler gelecekmiş yani, altın ve gümüş skinler ve Be 5 karakter için gelecekmiş arkadaşlar. For the very coin rich players. True silver is gonna cost 10.000 coins. Uh, gümüş skinler on bin. Altın. Altı skinler diye al. altın arkadaşlar devam edin. gold düşünsün, skin. Atetlere geden atetler var mı And to be able to buy it, you need to reach at least <gülüyor> So we, of course, we talking about monsters, but where are the monsters? Yok arkadaşlar biz böyle canavarlarda falan basıyoruz diyorlar, basıyoruz da. Nerede bir yerdeki diyor yani biz de devam ediyoruz. Coming ameliyiz. in July we have Mega <gülüyor> Beetle B. Mega Beetle B arkadaşlar şu coming in july we have mega mega beetle betcher istakos diye hatırlıyorum ben beetle'ı bir mega istakos pearl bee king crab fight those monsters street sokak kostümlü max sokak kostümlü Is Streetwear max street max summer of monsters wouldn't be complete without a new game mode we present you super bee rampage, rampage. You arkadaşlar, have have been falan orada mach. Bunu geçelim. So defeating the boss before. I think it's a new object on the map evet, Bu yeni Neroke. nesne arkadaşlar. Yine nesne. halat kapı diye çevriliyor Türkçesinde. E, buradan ateş edebiliyorsunuz ama geçemiyorsunuz. Hemen devam ederim cool you can shoot over it but you can't walk. Hat arkadaşlar artık full olacak. hiç you guys have Zone is going into the rotation with M yeah. And we've got more Şu pinler be arkadaşlar bende oyun için çok gördüğüm şuradan. And, and, and, and also the trophy road got extended. E, kadar uzadı 50, arkadaşlar. trophies. We cannot wait for the summer of Crow. Kuravari modu galiba arkadaşlar. Biz zaten bunu söylemiştik. Söylemiştik ben biliyordum arkadaşlar ama belki söylersem sen bana falan diye. Söylemedim arkadaş, çünkü super sana banım var. Bir ban daha yersen, bir iki ban daha yersen arkadaş da kanalım kaptırıyorum. Ben hiç atmak istemedim. Ben biliyordum yani. Crowberry modu getirince bir iki hafta önce falan önceden öğrenmiştim arkadaşlar. And white crow are getting a remodel in this update. <gülüyor> Ama şeklini <gülüyor> bilmiyordum. Arkadaşlar geleceğini biliyordum. to subscribe to get more <gülüyor> awesome news like that. And we will see you next time. Evet. bunları da hemen izleyelim. Yeni geceler giriyor diyor. Şimdi detaylara geçeceğiz arkadaşlar hemen detaylara geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk başlayıştık göstereceğim detayı da bir yerde. Hemen <gülüyor> ee, şurası farklı. evet. Şu el arkadaşlar. Yemin oradaki el. Bana tanıdık geliyormuş gibi geldi. Sanki tutucu Barley'in eline benziyormuş gibi ama e, tam olarak yemin değilim arkadaşlar. Benzemiyor da olabilir. Bilmiyorum ama oradaki el bir Barley'in eline benziyor gibi devam edelim. You can do that a maximum of 3 times, buddy. Evet yine arkadaşlar şurada dikkat edesiz bakın şurada arkadaşlar. Eee yakınlaştırayım size bir ben. Evet şurası arkadaşlar şu an siz yakın görüyorsunuz. Bakın. Yine pırpır sönüyor. In addition we Evet yine yanıp yanıp sönüyor arkadaşlar. Bir dakika nasıl yapacağız lan şimdi? Arkadaşlar tekrardan düzeltelim şu ekranı. Biraz seyrekran hocam şu an. Ben Şurda... şu şekil şöyle küçülttüm. Tamam, devam edelim. Have another exclusive skin in the fest. Evet arkadaşlar şu an e, benim webcam kapatmam lazım çünkü webcam'in eee hafızası yok. Ben de onu kapatıyorum böyle devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an webcam siz Devam edelim. for we had only one now I have two and those exclusive skins are super ranger Brock and Mecha paladin sir. geçelim. Ten weeks. That's way too much rich players. Of course we are talking which means that brawlers against Bu arkadaşlar şu işe her map'te var. Anlamadım. şurada max'in indirimini yapmışlar. Buradan max'in enerjilerinden var. Eee ulan mikrofon düşüyordu az kala. Burda arkadaşlar yine aynı ışıklar yine ya yine mi mor alfabesi? Kimi anlamadım. AI. So now we are having three balls. Another boss. and this boss is a big monster that wants to destroy the city and you have to prevent that from happening. Şurada arkadaşlar. Şurada yine bir el var. Pemin eline de benziyor. Şura bakın. Saça falan Pemin... pemenin, benziyor. bakın. Hop that from happening by the Evet, o kırmızı saç arkadaşlar peminkine demedim diyor ya. Görüşürüz. Ne oluyor? Okay. Yeah, okay. Before the city gets destroyed. Exactly. Coming in this update, we're testing a new o object biliyoruz site. zaten Geçelim. You in battle starting with the update. And also the trophy road got extended up to. We cannot wait for the summer of yani the end, special extra info. Crow and White Crow. So don't forget to subscribe to get more awesome news like that. Evet önemli burda arkadaşlar şimdi Sonra size bilmediği şeyler de söyleyeceğim Evet dakika, Şimdi yeni gecediler geliyor diyor Şimdi arkadaşlar bu Barley'in de bence Şu şekilde arkadaşlar Ee Barley'in gecedi Şu yeşil şeyler arkadaşlar bence ona sağlık zaten çünkü her taraftan artı çıkıyor Devam dile Bu onunki arkadaşlar kendi Eee Mayınlarında patlatıyor bence. Bakın. Evet. Orada mayınları vardı. Kendim mayınlarında patlattı. Evet, şimdi devam edelim şöyle bir. Şimdi ben bir gösteremedim. Şimdi arkadaşlar Penya vurulduğu zaman bir tane atıyor şuradan göreceksiniz. Vuruldu bir tane attı. Bir daha bir tane daha atıyor. Penya geçiyor bu şekilde. Diğerini anlamadım Bu da arkadaşlar bana göre Yavaşlanmıyoruz mu ya yavaşlanmıyoruz Bence arkadaşlar bu da Bakın Şimdi Kruv'un geçitine bastığınız zaman Onları zehirliyor bence Bakın 89-89 gidiyor bundan mı gidiyor Can 112 falan. Bu da arkadaşlar El Primo mu yok Ne var lan orada Lan görmedim kim vardı orada Evet. El piromunu gecidiyor arkadaşlar. Gök dışı atıyor tam olduğu yere. Devam edelim. Mortis'in gecidiyor arkadaşlar. Tahminen bakın. Tahminen arkadaşlar. Gecidiyor bazı zaman kırmızı oluyor. Büyük ihtimalle hasar almıyor ya da hasarı azaltıyor bence. Evet. Devam edelim. Pat. Burada da arkadaşlar. Sembiden bir. Bron füzyese çıkıyor bakın roketi. Bakın görsün. Selmeran roket çıktı. Devam edelim. Aa. dakika mos çıktı. Durdurabiliyorum değil mi bari ben? İşte mos çıktı. Neyse şunu alayım tekrardan. Evet. Ee, bunun arkadaşlar PK'sı anlamadım bunu. Şelin'inki ki arkadaşlar inanılmaz. Şelin'e bir şey olmuş ama bakın. Şu Şelin'in şeyine bakın arkadaşlar. Menzile Piper'la dövüşüyor adam. Piper'la yarışacak bir menzili var. Bu Leon'dan Leon'dan daha uzun menzili var. Böyle anlamadın Erki Shelly'nin yeniden önce halledin. Şimdi arkadaşlar asıl önemli kısım. Arkadaşlar başka ne gelecek? Biraz uzun bir video oldu? Farkındayım ama bunları size söylemem lazım. Kembe tahminlerim bir. Benim arkadaşlar tahminime göre Kupa yolunda bir yeni karakter daha geleceğini tahmin ediyorum adı Kaiju Diye bir karakter deniliyor Ama arkadaşlar belli dedi Şimdi umarım ban yemeyiz ama Şimdi ben Kaiju diye karakterin geleceğini düşünüyorum Gelebilir arkadaşlar iki tane daha Çünkü ben bugün adı üç tane yama diyorum ben Bu güncel arkadaşlar üç tane karakter gelecek diye biliyordum ee, Bir tanesi Tördü zaten diğer arkadaşlar kupu olacağını da biliyordum. Birisinin kaycı diyor. Ee, tahmin ediyorum arkadaşlar. Bunlar çok var böyle. Ee, bunlar arkadaşlar gelebilir dediğim gibi. Neyse. Bugünümüzde bu doğrusu. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.